Evet arkadaşlar, Edremit'teyiz. Edremit Otosemih burası. Orijinal yedek parça satıyor arkadaşlar. Burası Akçay Caddesi'nde. Akçay'a giderken yol üzerinde, hemen Sanayi'de. Sanayi'nin ana caddesi burası zaten. Akçay'a giderken sol tarafta. Yukarıda bakın Otosemih diye yazıyor. Aynı zamanda logolar da var. Gördüğünüz gibi. Zaten yetkililer içeride. Hangi markalar olduğunu ve telefon numaralarını bize söyleyecekler. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Bakın yetkilileri görüyorsunuz. Şimdi rafları gösteriyorum size. Buradaki malzemeler orijinal malzemeler arkadaşlar. Hangi markaları sattıklarını söyleyecekler. Madeni motor yağları da var. Bakın karşı tarafta görüyorsunuz. Bakın her taraf dolu. Ben biraz şöyle geziyim Sonra telefon numaralarını soracağım size. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Sattığı markalarla ilgili orijinal parçaların hepsi burada var. Gördüğünüz gibi. Şimdi dükkanı gezdik. Şimdi yetkili arkadaşa soralım buranın telefon numaraları kaç. Bakın burası da içeriden dışarıya görünüş. Gördüğünüz gibi hemen yolun kenarında burası. Tekrar hayırlı işler kolay gelsin. Evet, sağ ben dükkanınızı gezdim. Siz şimdi telefon numarasını öncelikle söyleyin. Tabii. 0507 765 7267. Orijinal yedek parça satıyorsunuz. Orijinal, e, Opel, ha, hangi, ha, hangi markalar? Şavre, Peugeot, fiyat grupları var. Tamam. Japon, Kore, Japon, Avrupa. Kore grubu yok. Onlar e, birkaç gün sonrasında sipariş üzerine geliyor. Sipariş üzerine geliyor. O, Ford. Ford sipariş üzerine, sipariş üzerine geliyor değil mi? Toyota, Hyundai evet. ondan sipariş Biz üzerine. Sipariş Öbürleri var. Öbür yani markalar. Var. Tamam. Kredi kartı evet. geçerli. Tabii. Kredi kartı seçeneğimiz de var. Nak tamam, Nakit, Nakit veya kredi kartı. Evet. Tamam. Ee, her türlü yedek parçayı burada olmasa da başka yerden temin edersiniz büyük toptancılardan. Yeteri kadar <gülüyor> var. Ha, yeteri kadar var. Tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Arkadaşlar <gülüyor> duyduğunuz dilin evet. sesini. Bizi izlemeye devam edin.